Mol kavramı gibi, kimyasal denklemlere eşitleme konusu da kimyada öğrenilmesi gereken önemli konulardandır. Genelde birçok öğrenciyi zorlar ama mantığını bir defa kavradığınızda zor olmadığını göreceksiniz. Kimyasal denklem eşitlemeye başlamadan önce şunu soracağım. Kimyasal denklem nedir? İşte burada bazı örnekler var. Videonun kalanında da bunlardan bolca inceleyeceğiz. Kimyasal denklemler bir kimyasal tepkimeyi anlatır. Mesela biraz alüminyumumuz var. Biraz oksijen gazı ya da çift atomlu oksijen molekülü de diyebiliriz. Bu reaksiyon sonunda da elimize geçen alüminyum oksitimiz var. İşte bu elimizdeki bir kimyasal denklem. Tepkimeye girenler burada gösterilmiş. Burada da bu tepkimenin sonucunda elime geçen ürünler var. Peki geriye yapacak ne kaldı? İşte sorun burada. Yazdığım haliyle, Elimde bir alüminyum atomu artı iki oksijen atomu var, değil mi? Birbirlerine bağlılar ama yine de iki oksijen atomu var denilebilir. Çift atomlu bir oksijen molekülü veya kısaca bir oksijen molekülü. Ama burada iki oksijen atomu var. Bunları topladığımda iki alüminyum atomu ve üç oksijen atomu elde ediyorum. Yani denklemin iki tarafında farklı sayılarda alüminyum var. Bir tarafta bir alüminyum, diğer tarafta da iki alüminyum var. Ve farklı sayıda oksijenlerimiz var. Tepkimeye giren iki oksijen. Tepkimeden çıkan üç oksijen. Denklem eşitlemek tamamen bu sorunu çözmekle alakalı. Yani iki tarafta da aynı sayıda alüminyum ve aynı sayıda oksijen olmasını sağlamalıyız. Şimdi ben bu denkleme eşitlemeyi deneyeceğim. Turuncu renkle yazacağım. Dediğim gibi burada bir alüminyum ve burada iki alüminyum var. Bu duruma karşın basitçe şuraya bir iki koyabiliriz. Şimdi iki tarafta da ikişer alüminyum oldu. Alüminyumlar mutlu. Şimdi bir de oksijenlere bakalım. Burada denklemin sol tarafında iki oksijen var. Ama sağ tarafında üç oksijen var. Bu konuda ne yapabilirim? Eğer yarım atomlar kullanabilseydim, rahatça 1.5 ile çarpabilirdim. 1.5 çarpı 2 eşittir 3. Şimdi denklemin iki tarafında da 3 oksijen ve 2 alüminyum var. Bitirdim mi? Hayır. Aslında tam olarak bitmedi. Yarım atom veya 1.5 atom diye bir şey olmaz. Bu yüzden sadece 2 ile çarpabilir ve tam sayılara dönüştürebiliriz. Şimdi bütün bu denklemin iki tarafını da 2 ile çarpalım. 4 alüminyum artı 3 oksijen bize, her şeyi 2 ile çarptık bu arada, bize 2 alüminyum oksit, alüminyum oksit molekülü verir. Şimdi bu alıştırmada bir yerde neden direkt alüminyum oksitin bir parçasını çıkartmıyoruz demiş olabilirsiniz. Neden oksijenin önüne 2 bölü 3 koymuyorum mesela? Çünkü bu iş böyle yapılmaz. Denklem olduğu haldedir. Alüminyum oksit molekülü bu halde alüminyum oksittir. Alüminyum oksitin içindeki bağlı o alüminyum ve oksijen oranlarını değiştiremezsiniz. Birbirlerine bağlıdırlar. Sadece alüminyum oksit molekülünün tamamının sayısını değiştirebilirsiniz. Ki bu durumda bu da 2. Peki ne yapıyoruz? Alüminyuma baktık ve dedik ki iki tarafta da iki tane alüminyum olması lazım. Ve sonra oksijene bakıp, eğer bunu 1,5 ile çarparsak, 3 oksijen olur. Çünkü 1,5 çarpı 2 eşittir 3. Burada da 3 oksijen var. Sonra gördük ki, yarım atom diye bir kavram olamaz. Bu nedenle iki tarafı da 2 ile çarptık. 4 alüminyum artı 3 oksijen molekülü veya 6 oksijen molekülü eşittir 2 alüminyum oksit molekülü. Bir tane daha deneyelim. İşte burada elimde etilen var. Parantez içinde g var. Onu sadece size göstermek için koydum. O, o g bize maddenin gaz halinde olduğunu gösteriyor. Kimyasal denklemlerde parantez içerisindeki ifade bize her zaman maddenin hangi halde olduğunu gösterir. Yani elimde etilen gazı artı oksijen gazı. Eşittir karbondioksit gazı artı su denklemi var. Şuradaki bir s. Yani bu sıvı halde su. Peki burada ne yapabiliriz? Genelde önce karmaşık moleküller ve daha sonra tek atomdan oluşan moleküllerle uğraşılır. Çünkü onlarla uğraşması daha kolaydır. Bunun sebebi, ne zaman şurada bir sayı değişse, karbonları eşitlemeyi deniyoruz diyelim, buraya her bir sayı koyduğumda hidrojen sayısını da değiştiriyorum. Şuradaki hidrojenleri ayarlamam gerekiyor. Elimde bazı oksijenler var. O zaman işte şuraya, tam şuraya bir sayı koymam gerekir. Ve bu işimizi oldukça uzatacaktır. Onun için önce karbonlarla başlayalım. Zor görünüyor ama adım adım ilerlersek kolayca yapabiliriz. Burada iki karbon atomu var. Burada sağ tarafta sadece bir karbon var. Asıl istediğimiz, denklemin iki tarafında da iki karbon olması. Buraya bir iki koyuyorum. Böylece karbonlar mutlu. Şimdi elimde iki karbon ve iki karbon var. Artık hidrojenlere geçebilirim. Hatırlarsanız oksijenleri en sona bıraktım. Çünkü bu sayıları değiştirdiğim zaman diğer hiçbir molekülü etkilemiyorum. Denklemin bu tarafında dört hidrojen atomu var. Bu tarafta kaç hidrojen atomu var? Burada da iki hidrojen var. Ama iki tarafta da dört olsun istiyorum. O yüzden buraya suyun önüne bir 2 koyuyorum. Şimdi 4 hidrojen atomum var. Güzel. Son olarak oksijene geldik. Sol tarafta 2 oksijen atomum var. Peki sağ tarafta ne var? Buradaki bir oksijenin 2 katı yani 2 değil mi? 2 su. Her suda 1 oksijen vardır. Ama 2 su molekülümüz var. Yani 2 oksijenimiz olacak. Her karbondioksitte 2 oksijen var. Elimde 2 karbondioksit var, değil mi? Buraya kırmızımsı renkte olan 2'yi koymuştum. Yani kaç oksijen var? 2 çarpı 2 4. Yani elimde 4 oksijen var. Yani sol tarafta 2 oksijen. Sağ tarafta toplam 6 oksijen var. 2 su molekülünde 2 oksijen, 2 karbondioksit molekülünde de Toplam 4 tane. Yani toplamı 6 tane. Peki bu 2'yi nasıl 6 yaparım? Bu tarafta 6 oksijen olsun istiyorum. Buraya 3 koydum. Artık sol tarafta da 6 oksijenim var. Denklemim eşitlenmiş oldu. Bu tarafta 2 karbon, o tarafta da 2 karbon. Bu tarafta 4 hidrojen, bu tarafta 4 hidrojen. Bu tarafta 6 oksijen ve 4 artı 2, 6. Burada da 6 oksijen. İşte bu kadar. Peki, sıradaki denklem. Bunun mantığını çözersiniz. Bir noktadan sonra size eğlenceli gelmeye bile başlayabilir. Ethan artı oksijen gazı eşittir karbondioksit ve su. Yani bu bir yanma tepkimesi. Tepkimeye girenlere bakalım. Burada 2 karbon var. Burada bir karbon var. Buraya bir 2 koyalım. Artık 2 karbonumuz oldu. Burası tamam. Hatırlayın, oksijen yine sona kalacak. Aslında bu bir önceki sorudan çok da farklı değil. Burada 6 hidrojen var. Suda ise sadece 2 hidrojen var. Peki o zaman buraya 3 yazalım. Şimdi 3 su molekülüm oldu. Hidrojenler 6 da eşitlendi. Denklemin iki tarafında da 6 hidrojen var. Peki şimdi suyla ilgilenelim. Sağ tarafta, turuncuyla yazayım bir saniye. Karbondioksitte 2 oksijen var. 2 molekül olduğu için bu 4 oksijen var demektir. Her suda 1 oksijen var. Yani 1 oksijen atomu var. 3 molekül. Yani burada 3 oksijen var. Doğru mu? Evet. 3 su molekülü. Bir de karbondioksitte dört oksijen var, o da doğru. Yani toplamda ne etti? Yedi. Yedi tane oksijenimiz var. Ürünlerde yedi oksijen var ama tepkimeye girenlerde sadece iki tane var. Peki bu ikiyi nasıl yedi yapabiliriz? Üç buçuk ile çarpabilirim değil mi? Kolay. Hatırlarsanız sadece iki tarafta da yedi olsun istiyorum. Üç buçuk çift atomlu oksijen molekülü, bu da demektir ki 3,5 çarpı 2 eşittir 7. Şimdi denklemin iki tarafında da 7 oksijen oldu. 4 artı 3 eşittir 7. 2 karbon ve 6 hidrojen. Neredeyse bitmek üzere. Bu arada ufak bir ayrıntıyı hatırlayalım. Moleküller kesirli sayılarda olamaz. Oksijenin önündeki kesiri ortadan kaldırmak için tek yapmamız gereken tüm denklem, yani hem tepkimeye girenleri, hem de ürünleri bir katsayı ile genişletmek. Şimdi her şeyi 2 ile çarparsam, elimdeki 2 etan molekülünün 7 oksijen molekülü, yani 7 tane O2 ile yanması bana 4 karbondioksit molekülü ve 6 su molekülü veriyor doğru olup olmadığına bakmak için kolayca deneyebiliriz. Kaç karbon var? Burada 4 karbon var. Burada da 4 karbon var. Peki kaç hidrojenimiz var? 6 kere 2, 12. Yani 12 tane hidrojenimiz var. Burada da 12 hidrojen var. Güzel. Kaç oksijen var? Farklı bir renk kullanayım. Burada 14 oksijen ve burada 8 oksijen. Burada da 6 kere 1. 6 oksijen var. Yani 6 artı 8 eşittir 14. Denklem eşitlendi. Bu soruyu çoğu insan zor bulabilir. Çünkü bir yerde 3 buçuk buluyoruz ve denklemi şu anki haline getirmekte zorlanabilirsiniz. Ama eğer karışık moleküllerden başlar ve atom atom gidersek, kesirli sayılardan kurtulmak için her iki tarafı birden doğru sayıla çarparsak oldukça kolay ve hızlı bir şekilde denklemi eşitleyebiliriz. Hadi bir tane daha yapalım. Bu bayağı karışık görünüyor. Bir tane demir oksit ve sülfrik asidim var. Şahane. Bütün bu karmaşık şeyler ürünler. Ama bunu anlamanın kolay yolu bu grubu görmek. Bu sülfat grubu bir bütün olarak kalıyor değil mi? Sol tarafta bir SO4 var ve sağ tarafta da bir SO4 var yani sülfat. Kafanızın karışmaması için onları tek bir atom gibi düşünebilirsiniz. Onların yerine mesela x koyalım. Eğer bunu tekrar yazarsak, demir oksit artı h2x, burada bir sülfat grubu var. Ürünlerimizde bir demir molekülü, burada iki demir atomu var. Üç tane de sülfat grubuna bağlı. Tabii ki bir tane de su molekülümüz var. Sadece sülfatı bir x ile değiştirdim. Şimdi x'i bir atom olarak görüp, denklemi eşitleyebiliriz. Bakalım, sol tarafta kaç tane demir atom var? Burada iki demir atom var. Sağ tarafta da iki demir atom var. Demirler zaten eşitmiş, bunun üzerine bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Peki, şimdi oksijenlere bakalım. Burada üç oksijen var. Ama sağ tarafta sadece bir oksijen var. Hatırlarsanız, x grubunun içinde bazı oksijenler vardı. Ama onlar, bir arada durdukları için, onlara ayrı bakıyoruz. Sağ tarafta da 3 oksijen olsun istiyoruz, o yüzden 3'ü koyalım. Şimdi burada da 3 oksijen oldu. Son olarak hidrojenlere bakalım. Ürünlerde 6 hidrojen var. Tepkimeye girenlerde de 6 hidrojen olması lazım. Yani bu molekülden 3 tane olması lazım. Son olarak sülfata bakıyoruz, yani x'e, daha önce x demiştik ya, için, sol tarafta 3x var, sağ tarafta da 3x var, denkleme eşitlemiş olduk. Eğer tekrar sülfat haline yazmak istersek, sadece x'in yerine sülfatı geri koyarız. Elimizde bakalım ne olacak? 1 demir oksit molekülü artı 3 sülfürik asit molekülü, H2SO4, sadece SO4'ü burada geri koydum, eşittir, Demir, 3, sülfat, artı 3 tane su molekülü. Tamam, şahane. Evet, bir tane daha yapalım. Karbondioksit artı hidrojen gazı eşittir metan artı su. Çok güzel. Önce karbonla başlayalım. Tepkimeye giren bir karbon var. Ürünlerde de bir karbon var. Tamam, burası şahane. Karbonlarımız mutlu. Oksijenlere bakalım. Burada 2 oksijen var, orada 1 oksijen var. Burada 2 oksijen olsun istiyorum, o yüzden oraya 2 koydum. Hidrojenleri sona bıraktık çünkü değiştirmesi en kolay o. Çünkü diğer atomları hiç etkilemiyor. Sol tarafta 2 tane var. Burada 4 hidrojen var. Burada da 4 hidrojen var. Yani sol tarafta 8 hidrojen olması lazım. Yani sadece bir 4 koyuyorum. Eşitlemeyi bitirdik. Evet, umarım bu şahane örneklerimizi yararlı bulmuşsunuzdur. Hoşçakalın.